Thank <laughs> you. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha doğrusu bu videomuzda Asus'un CES yani biz de cest ediyoruz bazen ama Amerika'nın Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında tanıttığı yepyeni Rock Republic of Gamers oyun bilgisayarlarına göz atacağız. Bilgisayarların bir kısmı yenilendi, güncellendi, bir kısmında evet. yeni ürünler de tanıtıldı. Şimdi Osman'la beraber bu ürünlere hızlıca bir göz atacağız. Bu arada onu söyleyelim, bu ürünler Türkiye'ye geldiği zaman daha önce biz Asus ürünlerini inceliyorduk. Onları da inceleyeceğimizi söyleyelim. Zaten videonun içinde de şu yukarıdaki bilgi kutucuklarından da bu incelediğimiz Asus ROG modellerini görebileceksiniz arkadaşlar. Bilgisayarlarda neler var? Bir sürü farklı farklı modelin 2021 modeli tanıtıldı. E, ROG Strix Scar 17 isimli yeni bir bilgisayar geldi arkadaşlar. Bu tamamıyla hardcore bir oyuncu bilgisayarı. Şöyle diyebiliriz buna Asus da böyle diyor. Zaten hani dünyanın en güçlü taşınabilir düzüstü bilgisayar arkadaşlar 17 inç ekran zaten daha güçlüsü yok evet 17 inç ekran var ekran kartı RTX 3080 serisi ekran kartı geliyor AMD Ryzen 9 5900HX e, işlemci ile geliyor arkadaşlar bir de enteresan bir özelliği var bu bilgisayarın üzerinde böyle belli bir ROG yazan bir bölüm var onu kutusundan farklı farklı tasarımlar çıkıyor evet. onlarla çıkartıp değiştirebiliyorsun işte onun yerine bunu takıyorsun onun yerine şunu takıyorsun modüler bir yapı biraz yani hoş bir şey Tasarımı, hani böyle hayır, güzel. zamanla aynı bilgisayarı görmekten sıkılıyorum diyorsan aç değiştir demiş adam farklı bir alternatif sunmuş bence hoş bir şey bir de klavye dedik ya optik dedik mekanik, mekanik dedik daha doğrusu optik mekanik klavye dedik bir de klavye ile e, gövde şeffaf yarı şeffaf daha doğrusu yani içerideki komponentleri görebiliyorsun o da enteresan bir şey olmuş Aynen, güzel. Bir de ben bu bilgisayarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu bilgisayarı aldığınız zaman yani sizi arkadaşlar belki 10-15 sene götürür. Yani ben bu cihazın 10 sene boyunca açamayacağı bir oyun olmayacağını düşünüyorum. Yani. O kadar 10 sene. 10 Değil sene. Mi? 10 sene. Ya çünkü zaten şöyle düşün. Yeni nesil konsollar yeni çıktı. Bunlar 7-8 sene gidecek. Evet. Değil yani. mi? Bunların işlemcileri falan filan belli. Demek ki bunun için çıkan bütün oyunlar... Bu bilgisayarlar da hala bir çalışıyor. 3080 var bir şey de yani, yani. RTX, Hala şu anda satılan e, bilgisayarlarında 1650'ler GTX'ler dolaşıyor. dolaşıyor ha, 3080 takmış adam. O. Şu an yukarıda yani daha üstü. Ya değil, bu 3080'in böyle, böyle standartta inmesi zaten 5 sene bu. Evet. Fiyatının ucuzlayıp da aynen. tüm laptoplarda da karşımıza Hiç çıkması falan. O yüzden, o yüzden bir doğru. 10 sene götürür yani. Şimdi bir diğer bilgisayarımız 2020 model Rock G yani G modeli. bununla biraz daha böyle hani farklı seçenekleri de var. Evet. İşte e, gövde, e, gövdenin hem enden hem de boynan e, aynı yani bir önceki sürüme göre %5 oranında küçülmüş. Santim milim olarak baktığımız zaman söyleyebiliyoruz bunu. Bu arada Asus çok güzel bir şey yapmış. Benim çok hoşuma gitti. Birçok evet. üründe var pil kapasitesini %50 oranında arttırmış yoksa olmazsa. Gövde küçülüyor. Buna rağmen evet, pili %50 oranında. Artıyor. Çok iyi bir rakam Ve 11 saatlik video izleme süresi sunuyor evet. ki gerçekten hani bu çok güzel. Çok bir iyi adam. bir rakam arkadaşlar. Şu anda yani normal ortalama bir laptop alsanız en fazla 3-4 saat götürür şey olarak evet. video izleme süresi var. Burada 11 saat video izleme. Evet. Bir de bunun hani ofis modu düşün. Çok tamam. bitmez çok yani Evet. Yani 90 Watt saat çok iyi, onu söyleyebilirim. Bir de şöyle bir güzel bir özelliği var. Birçok Asus, yani bu 2020 modelin hemen hemen tamamına gelmiş arkadaşlar. type evet. C, yani Type C bağlantısından 100 Watt'lık şarjı destekliyor. Bu da güzel bir özellik. Adaptörü evde bıraktınız. Yanınızda bir tane PD dediğimiz Power Delivery destekli bir adaptörünüz varsa doğrudan USB type C üzerinden de bu bilgisayarlarınızı şarj edebiliyorsunuz ki Rocksit Risk G'de de bu özellik bulunuyor. Bence o bu çok önemli bir özellik. Bence de e, biliyorsunuz arkadaşlar çoğumuz telefonumuzu şarj etmek için powerbank vesaire taşıyoruz. Bu Type-C girişi sayesinde özel powerbankler var. Notebookları şarj edebilen o powerbanklerle notbookunuzu da şarj edebiliyorsunuz. Yani bence bir güzel özel bir özellik Aynı fikri Şimdi bir diğer ilginç ürün ise yine 2001 model ROG Zephyrus Duo 15. Biliyorsunuz Asus'un daha önce çift ekranlı modelleri vardı şimdi bu şey de gelmiş oluyor oyun tarafında da artık evet. karşımıza çıkmaya başladı. Çift ekran özelliği var şöyle ekranı açtığınız zaman şu klavyet üst kısmında bir ekran daha orada öne doğru kalkıyor. Çok güzel. Çok şekil. tasarım çok güzel çok duruyor güzel. arkadaşlar. Hani bir de şey olayını çok ben sevdim ya tanıtım esnasında falan da gösterirler onu adam getiriyor altı atıyor alt ekran çıkıyor böyle. Üst ekrana kaydırıyor, üst ekrana Ya gitmadan. bu daha çok şeyler için bu arada. Mesela sen bilgisayarda aynı zamanda müzik yapıyorsun. Aynı zamanda tasarım yapıyorsun. Evet, Premiere kullanıyorsun. Mesela Premiere'ın bilmem ne barını aşağı koyuyorsun. Ya da Photoshop'un başka bir barını. O barda şey hareketleri böyle. hızlı bir şekilde Oradan yapabiliyorsun. Çok başarılı. Ya kullanım onun üzerinde biraz profesyonelleşince böyle alışınca evet, tabii. gerçekten çok muazzam bir kullanım alanı sunuyor. Yani. Güzel. Ben. Çok Ya yani tasarım olarak da çok hoş. Çok güzel. Yani şöyle laptopu açtığın zaman çok muazzam duruyor. Normal bir laptop gibi durmuyor gibi yani açıkçası. Aynen. Şimdi RTX 3080 var ekran kartı olarak. AMD Ryzen 9 serisi işlemci kullanıyor. 4K yani ekran seçenekleri var bu arada. 4K'da 120Hz veriyor. Full HD'de 300Hz. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. 300Hz evet, evet. yenileme frekansı, yenileme hızı var. Tabi donanımlar değişebilir. Hani zembi farklı alabilirsiniz, i̇şte, e, depolamayı farklı alabiliyorsunuz ama... Genel ha, bence özelliklerden bu... öne çıkan özelliği çift teknoloji. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi 2021 model ROG Zephyrus G15'imiz var. Bu da yine güçlü sayılabilecek bir bilgisayar serisinden bir tanesi. RTX 3080 geliyor, işlemci AMD 9 serisi var. Bu daha çok günlük kullanım için tasarlanmış bir şey. Evet. Hani tak böyle hani RGB ışıklar şunlar bunlar ya yok belki. Yani kullanım da yine de RTX 3080. Baya yani yani. baya sallanmış <gülüyor> günlük kullanım onu söyleyeyim. Hani günlük kullanım dediğimiz arkadaşlar çoğu ben oyun bilgisayarım diyen bilgisayarı böyle çantasında sallar yani. Aynen. Altı hoparlörlü bir ses sistemi var bunun. 90 watt saat bir pili var yine daha önceki modellerde olduğu gibi bir de 2K yani 1440p'de 165 Hz ekran KK. yenileme hızı sunuyor. Hı. Ama söylediğim gibi bunun farklı donanım özellikleri de vardır diye. Tabii bütçesine göre herkes şey yapabilir evet. yani biraz bakabilir model. Şimdi 2021 modellerde devam edelim. Rock Zephyrus G14'te bir güncelleme almış. RTX 3060 var. AMD 9 serisi işlemcimiz var. 2K'da 120 Hz ekranımız var. Bir denizim daha önce incelediğimiz G14 modelinde vardı. Anime Matrix TV bir ekran vardı. Bilgisayarın ön tarafında yazımazı hızı Biz Bizi incelemiştik. Farklı Tecrübe. O da yine bu G14'de beraber devam ediyor. Geliyor arkadaşlar. Onu da söylerim. Bir ürün daha var. Onu aslında Osman birazcık. Bu 2001 2020 2021, 2021 model Flow X13 Üç. kompakt bir tasarıma sahip bu bilgisayar ve ağırlığı da gayet hafif. Hatta ağır diyemeyiz buna. Gayet hafif bir bilgisayar. 1.3 kilogramlık ağırlığı var ve 15 Kalın bir kalınlığa mı? sahip. Şimdi böyle duyunca arkadaşlar şöyle düşünebilir. Ha bu bir iş bilgisayarı. Bununla oyun falan oynanmaz falan ama değil, değil. arkadaşlar. Çünkü üzerinde GTX 1650 ekran kartı bulunuyor. Ayrıca AMD Ryzen 5980HS işlemcisi bulunuyor. Yani oyun tarafında size istediğiniz her şeyi verebilecek bir bilgisayar. Yani şu anda hali hazırda çıkmış olup da bu bilgisayarda çalışmayacak bir soru yok. yok. Bunu size baştan belirtmiş olalım. Dokunmatik bir ekranı var. 360 derece açılabiliyor bu ekran. Kalemle kullanım imkanı sağlıyor size bu bilgisayar. Yani Atıyorum bir proje üzerinde çalışıyorsunuz vesaire direkt olarak hani şöyle katlayıp ne yapabiliyorsunuz? Tablet gibi üzerinde yöze, alabiliyorsunuz. 16-10 ekran oranıyla geliyor. 4K 120 Hz'lik bir ekranı var ve pek çok diğer asus modelinde olduğu gibi yine 100 watt saatlik bir pilimiz. Ve 100 watt touch şarj özelliği ile geliyor. Genele baktığımız zaman bu bilgisayar arkadaşlar kime hitap ediyor? Hemen söyleyelim. Ben iş için alıyorum ama canım sıkıldığında oyunda oynayacağım. Eğer böyle bir kafalıysanız gerçekten mobil yapıda tüm beklentilerinizi karşılayacak bir bilgisayar. Dediğim gibi 1.3 kilogramlık gayet hafif bir cihaz ve kalınlığı da diğer hani sınıfındaki bilgisayarlara göre gayet i̇yi. iyi. Şimdi son bir ürün var arkadaşlar. Asus'un e, CS 2021 kapsamında tanıttı. ROG XG Mobile diye bir ürün. Bu enteresan bir şey. Evet ben de bunu gerçekten çok enteresan buldum. Baktığımız zaman taşınabilir ekran kartı aslında bu. ROG Flow x 13 için özel olarak tasarlanmış. Diyelim ki güçlü bir ekran kartına ihtiyacınız var. Bu cihazı alarak ROG Flow X13'e bağlayabiliyorsunuz. İçerisinde de RTX 3080 bulunuyor bunun. Yani ekran kartı tarafında beklentilerinizi sonuna kadar karşılayacak bir güç sunuyor size. Ayrıyeten şunu da belirtelim ROG XG Mobile üzerinde farklı giriş ve çıkışlar da mevcut. Yani size ekstradan girişler sunduğunu da söyleyebiliriz. Evet sevgili teknoloji oku takipçileri bu videomuzda Asus'un CS 2021 kapsamında tanıttığı en yeni dizüstü bilgisayarla oyun aksesuarlarını göz atmaya çalıştık. Bu ürünlerin bir aksilik olmazsa bu yıl içinde bize teste geleceğin en azından bir kısmının geleceğini söyleyebiliriz. Geldiği zaman da yine detaylı kapsamlı hem Osman yapar hem ben yaparım testlerle karşınızda olacağız. O gün gelene kadar bu ürünlerle ilgili sorularınız varsa bu videonun altında bize sormaktan çekinmeyin. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.